bugün 15 Haziran 2021 salı Mars günündeyiz Aslan burcundaki ay güne kararlı ve özgüvenli enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay ile ikizler burcunda gerileyen Merkür arasındaki destekleyici açı güne başlarken zihinsel olarak enerjimizi yükseltebilir çevremizle daha ilgili katılımcı ve paylaşımcı olabiliriz düşüncelerimizi gizlemek yerine başkalarına aktarmak fikir alışverişleri yapmak da verimli olabilir Zihnimiz geçmişin etkisinde kalırken bazı nostaljik karşılaşmalar, ilginç fırsatlar karşımıza çıkabilir. Öğle saatlerinde aslan burcundaki ay, ikizler burcundaki güneşle destekleyici açı yaparken, balık burcundaki Neptünle de sert görünümde olacak. Gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz olabilir. Ancak kendi yeteneklerimizi ortaya çıkarmak ve ilgi merkezi olmak için daha kararlı olmalıyız. Gerçekçi olmayan beklentiler cesaretimizi kıracak engeller motivasyonumuzu da düşürebilir. İçinde bulunduğumuz şartları kabul edip sabırsız ve dürtüsel davranmadan çaba gösterebiliriz. Ay saat 20.27'de boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta kalacak. Akşam ve gece saatlerinde önemli konularda yeni kararlar almak çok doğru olmayacağından uğraştığımız işleri bitirebilir, dinlenmek ve yenilenmek için kendimize izin verebiliriz. Bize keyif veren eğlenceli aktivitelerle sevdiklerimize ve çocuklara zaman ayırabiliriz.